Arkadaşlar merhaba İddia Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 12 Şubat 2021 Sizlere 6 tane maç hazırladım Bir tane de kuponum var Kendi oynamış olduğum kuponum var Onu sizinle paylaşacağım Arkadaşlar videolardan haberdar olmak için Ben geç saatlerde yayınlıyorum videolarımı Ya Videoların bildirimini almak için Abone olup bildirimleri tümünü yapın arkadaşlar. Şu yukarıdaki zil sesine tıklayın. Video yüklendiği zaman sizlere bildirim düşsün. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımız arkadaşlar. Gent-Charlotte maçına 2.5 üst karşılıklı gol var dedik. 3-1 bitti maç. Konya Spor <gülüyor> karşılıklı gol var ve üstte gidecek bir maç dedik fakat maç 1 de kaldı bizim tahminimiz maç sonu 2 idi olmadı biliyorsunuz 3-4 gün önce Beşiktaş Konya'yı 1-0 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 bitti arkadaşlar maç, maç maalesef gelmedi yine Vecli-Randers maçına alt ve karşılıklı gol var biteceğini yani 1-1 skor bekliyordum olmadı 2-3 gol yine Santiago Concepción maçına karşılıklı gol var Tahminimiz geldi. El İttifak, APHA Kulüp maçı 2.5 üst. 4-1 bitti arkadaşlar maç. Yani kazandığımız zaman e, gösteriyoruz. Kaybettiğimiz zaman da 2 kaybetmedik. 5'te 3 yakaladık. Hatta 5'te 4 diyebilirim ben. E, çünkü Renders maçına ben 2.5 alt bitecek dedim. Ama 1-1 bir de takılır. Yani 2-3 gol seçeneği seçmiştim ben olmadı maç 0-0 da bitti. Biliyorsunuz kupa maçları olduğu için biraz sıkıntı. Yine ee, şöyle göstereyim ben. Dikkatli izleyen arkadaşlar belki bunları almıştır. Evet. Gent Charleroi maçına 1 ve 2.5 üst dedim arkadaşlar. 2 2.05 oranda ve el El Etifak Apak maçına yine 1 ve 2 buçuk üst 220'den deneyebilirsiniz demiştim. Tabi dinleyen izleyen videoları ileri sarmadan izleyen arkadaşlar mutlaka kazanır. Bugünkü maçlarımıza geçelim hemen. İlk maçımız arkadaşlar 1.95-2.95-2.70 açılış oranıyla 1.95-2.95-2.70 oranlar değişti belki sonuç. Evet arkadaşlar maçımız üst ve karşılıklı gol var Suudi Arabistan Pro Ligi'nden el El-Vahde maçı üst oranı 1.60. Yani dileyen bu maçın birden birini dağılabilir. Bakın arkadaşlar bunlar bir tahmindir. 1 ve 2.5 üstünü dağılabilir bu maçın. 1 ve 2.5 üst oranı tabi sistem kuponlarında denemenizi öneriyorum. 1 ve 2.5 üst oranı 2.85. Yani sistem kuponlarında deneyebilirsiniz bunları. Bu bir tahmindir ama bana üst yeter diyorsanız veya karşılıklı gol var. Oranı yeter diyorsanız karşılıklı gol var oranı 1.50, üst oranı 1.60. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız bugün yüksek oranlara biraz ee, kaçtım. Aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız 1.15 8 1.10 5 Sırbistan Süper Lig'den arkadaşlar Partizan-Novi Pazar maçı. Evet gördüğünüz gibi maç 2'den 1 bitebilir. Yani açılış oranına göre maç 2'den 1 bitebilir ama biz e, üstü aldık. Üst oranı 1.25 fakat bu maçın ilk yarı 1.5 üstünü de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maçın ilk, ilk yarı bir buçuk üstünü aldığınız takdirde oranı bir şöyle bir bakayım kontrol edeyim arkadaşlar 1.80. Bu maçın ilk yarı bir buçuk üstünü de deneyebilirsiniz 1.80 oranda. Yani öneriyorum. Riskli biraz ama geleceğini umuyorum. Evet 3. maçımıza geçelim. 1.35-3.54-75 1.35-3.54-75 Evet karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz başka bir maç. Çek Cumhuriyeti 1. Liginden Slovaşka-Tepliçe maçı. Karşılıklı gol var oranı 1.70 arkadaşlar. Üst oranı 1.55 Şöyle Excel'imize baktığımız zaman Evet Maç 1 gözüküyor zaten açılış oranı favori takım 1.35 anınız 1.35'ler biraz risklidir sıkıntılıdır ee, Bu maçın üstünü almanızı öneriyorum ya da karşılıklı gol var 1.70'den Bu iki tercih arasında birini yapabilirsiniz Dördüncü maçımız arkadaşlar 1.95-2.95-2.60 Almanya Bundesliga hannover paderborn maçı. Değerler değişiyor. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. 3 yani maç oynanmış 2 maç 2 bitmiş arkadaşlar 1 maç 1 bitmiş taraf bahsine yönelmeyin <gülüyor> bu maçın ya iki buçuk üstüne alın ya karşılıklı gol varını alın karşılıklı gol var oranı 1.40 üst oranı 1.45 taraf bahsi biraz sıkıntı o yüzden taraf bahsini önermiyorum sizlere ve bir yüksek oranlı bir maçımız daha var arkadaşlar 255-272-15 Yine karşılıklı gol var ve üste yakın bir maçımız. Karşılıklı gol var oranı 1.65. Üst oranı 1.80. Romanya 1. liginden pitești Constante maçı. Dileyen bu maçın 2.5 üstünü alabilir arkadaşlar. 1.80 orandan geleceğini umuyorum. Yani gelebilecek bir maç. <gülüyor> Bu yüzden e, ya karşılıklı gol varına alın ya da üstünü. Bizim tercihimiz üstten yana. Son maçımız arkadaşlar. 2-10-3-2.35 2-10-3-2.35 Evet bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. Yalnız üstün oranı biraz Düşük olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. Maç üste gidebilir. Macaristan 1. Liginden Uçbest-Diazikör maçı. Bu maçın da 2.5 üstünü önereceğim artık. Yani bültende doğru düzgün maç olmadığından. Bu maçın karşılıklı gollarını da alabilirsiniz. Üstünü de alabilirsiniz. Bizim tercihimiz yani benim tercihim üst. Üstten yana arkadaşlar. Ee, bir de Slovaçka Teplice maçını arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üstünü alabilirsiniz. Biraz riskli. 2.25 oranı var. Yani çok çok güzel bir oranı var. O maçın ilk yarı 1.5 üstünü de deneyebilirsiniz kuponlarınızda. Benim kuponum, benim tercihim yani kuponumda <gülüyor> eklediğim maçlar arkadaşlar El Faysali'yi El Vahda maçı 2.5 üst, Partizan Noy Pazar ilk yarı 1.5 üst ve Uşpest Diezgör maçı 2.5 üst. Yani benim tercihim ya kombinlediğim kupon bu şekilde. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Aramıza katılan yeni arkadaşlara e, hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bugün de kazançlı bir şekilde <gülüyor> kapatırız. Yarın yani, videolara göstereceğiniz e, desteklere göre arkadaşlar, beğenilere göre kupon paylaşımım devam edecek. E, yeteri beğeni alırsa video kupon paylaşımımız olacak yarın inşallah. Şimdiden hepimize bol şans, bol kazançlar.